devirmişler. Kadar 1 dakika diyor. 1 dakika ben bulacağım şimdi kanka. Bir deneyim olmadı. Bir, size bir şey söyleyeyim. Kanka ne yapalım? El pap <gülüyor> ne? Bak şimdi ben size bir isim söyleyeceğim. Bekle gelin. Ona gelin tamam mı? Ama oğlum bu oyun neye oynanmıyor lan bende? Dönmem ben, ben bir başka odaya gireceğim. Hayır hayır hayır oğlum onu ben yapacağım. Ha bende de olmuyor. Evet. Çık bravo istersen girin böyle. <gülüyor> bravo diyor bak buraya gel. Gelin. <gülüyor> gelin. KD hayır oğlum başlatma ya. Başka bir tane şey yok mu? Söyle hemen Aga olmuyor Bir dakika söylüyorum mesela. Yaz R, J, M R -J -M. R, J, M Evet -J -M. I, W, Q R W, Q Aman okuyum iki adam geldi birde sizin Biz de geleceğiz şimdi Abi... Hayır gelemedim ben niye gelemiyorum lan? Ben de gelemedim abi. Abi bizim bir şeyde bir Hayır oğlum. Bir daha ya söyle. Oğlum 3 kişi gitti bir giriyorum bir Hadi söyle. T M T M C C P P Ya abi 3 kişi birden geldi. Bu ne ya? Ya tamam sen söyle. Oğlum girdikten sonra onda 10 on oluyor. Yani girilmiyor burası Gel V, U Z, F, D, F Hemen F. Z, F, D, F Hadi hadi v, Oğlum bir an mı var? Z, D, F <gülüyor> Oğlum olmuyor olmuyor Oğlum işte. bir kaçırdınız, imposter oldum Bir dakika oynayayım ben bu oyunu <gülüyor> Ben de başka bir odaya gireyim böyle. Açayım göstereyim mi? Haa bunlarda ödüperim. da 10 olmuş tamam Bunlar beni bekliyormuş herhalde. Sen şeysin değil mi? Videodasın değil mi? Hı hı. İyi tamam sen şimdilik bir oyna. Ben artık oynayacağımı mecbur. Yani sen oyna, tamam biz sondan gireriz. Hep beraber. <gülüyor> <gülüyor> Dur nereden beri. Oğlum daha ölen yok ya. Hadi adamım. ölen yok şeye basıyorlar direkt. Oo. Oooo! Oğlum <gülüyor> sende mi oldun lan? Eee! Koray sen o... ben olamadım. Ama. Koray oyundan çıktı oğlum. Değil mi? Koray instagramdasın yo, yo. sen kesin. Işte. Ha. O da bulamadın değil mi? Eee bende oldum yemin et Oha lan nasıl oluyor lan Üçümüzde aynı onda An Aynı anda Ne? Hadi bakayım Aa, burada birisini öldürmüş dedin Vay <gülüyor> canına Yap raport yap <gülüyor> ya Joker atla Lan buna lan Çok erken bitti bu Pink beni takip ediyor. Selam Pink. Bakalım ne konuştuklar. seni var. öldürmeden çıkmayacağım buradan. Bence morlu abi. Ben verdim direkt. gel, gel, gel. sözde beraber oynuyorsun. Hayır kanka Kaysa. Kanka yokmuş kanka ne yapayım? Bir el atıp çıkarım ben. Ha. Şun bitsin de. Oha. Oha oğlum herkes bana vermiş. Yok <gülüyor> aga, <gülüyor> aga. Aga, aga. Aga. aga vallahi hiç belletmedim. Bak ben öldürdüm yarım saatten beri o adam Öldürdüğüm yeri bile görmedim. Defansın taktiğine. Sen yüzünden kaybettik anasını. Ben ne yaptım oğlum? Oğlum 3 kişi önce gelmedi ya, gelmedi. Instagram'da geziniyor Yani bu kadar da olmak ya. Hadi. Hadi be ben olmadım bu sefer. Ulan nerede lan bu yer? Bu ne lan? Ne oldu lan? tamam hadi vurun lan bu ileride ilfan <gülüyor> spiker oldu mu hadi vurun artık <gülüyor> yere at yere <gülüyor> <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> hadi vurun artık bu ne lan Ama bunda ne yapacağız? Hiç belirtmeden kalk. Hay ananı. <gülüyor> ya bunu siz ayarlayın ben yapamam bunu şimdi. Bir kişi daha durmam lazım. Ondan sana bir kişi gelmiş şey. lan. 재미li neutri mi kız kah Artık yani. Ne olacak? Bir saat adamları bekliyorum ya. Nasıl gidiyor? Ay bunlar taktik yapıyor şimdi. Anladım. Bak ikisi aynı anda birisini yolladılar tamam mı? İkisi aynı bir yerde. Yo ikisi de aynı bir yerde. <gülüyor> değil. Şunu öldürürsem nasıl kaçabilirim? Seni şöyle öldürdüm. Abi bunlar ya, taktik yapıyor amına koyayım ya. Çık çık kimse çık çık. Çık ya, Taktik yapıyor bunlar ya. Anladım bittim ha. Abi, beni öldürecekler. Aa kazandık. Neyse tamam. Bu kadar yeter bence. Hayır oğlum birlikte oynarız lan ben onu ayarlarım. Onu ayar